eleştirilerde dünyadaki görme şartlarına dikkat alarak e, eleştiriyorsunuz, kabul etmiyorsunuz. Oysa e, görmek demek sadece dünyadaki şartlar olmaz e, diye karışmıştı. Aynı meselenin devamı. Kabe ahirette Allah'ın görüleceği görüşüne, dünyada Allah'ın görünmemesinden hareketle karşı çıkar. Temel sabitesi bu. Dünyada görülemez. Dolayısıyla ahirette de göremez diye karşı çıkar. Dünyada Allah'ın görülmesi imkansız değildir. Mümkündür. Ama dünyada Allah'ın görülmesi imtihanı düşürür ve yükümlülüğü kaldırır. Oysa dünyada bu ikisi için yaratılmıştır. Şimdi buradaki temel tartışma noktası imkansız mı, mümkün midir? Ee, şimdi Allah'ın görülmesi imkansız mı yoksa mümkün mü meselesidir? Ee, Madur lider. Var olan her şey görülür. Var olan her şey görülür. Dolayısıyla Allah'ın görülmesi mümkündür. Dünyada görülmemesi dünyadaki şartlardan kaynaklanır. Muhal değildir. Dolayısıyla var olan her şey görülür. Allah'ta vardır önermesine bağlı olarak savunur. Muhtezil ise e, görmekle ilgili mesafe, ışık altında olmak, belli bir mesafede bulunmak, belli bir yakınlıkta bulunmak gibi dünyadaki görme olayıyla ilgili e, şartları sayarak. Bunlar Allah hakkında düşünemez, Dolayısıyla Allah görülemez. Diye karşı çıkar. E, Matürt de buraya dikkat ediyor. Kabe, ahirette Allah'ın göreceği görüşüne dünyada Allah'ın görülmemesinden hareketle karşı çıkar. Dünyada Allah'ın görülmesi imkansız değildir. Yani mümkündür. Ama dünyada Allah'ın görülmesi imkanı düşürür ve yükümlülük kaldırır. Oysa dünya bu ikisini yaratılmıştır. Sonra Kabe, virgül ee, Musa'nın Allah'ı görmek istemesinin ayetleri, mucizeler yani bilmek istemesi olduğunu söyler. Kabe'ye göre Musa'nın Allah'ı görmek istemesinin sebebi mucizeleri bilmek istemesine dayanır. Bunun yanlışlık olduğunu yukarıda açıklamıştık diyor. Yani Hz. Musa'nın Allah'ı görmek istemesi, mucizeleri bilmek istemesi denilmesi bu hata bilir. O, yani mucizelerin bilgisi, onun istediği şeyin bilgisi değildir. O, yani Musa, Aleyhisselam, Musa, insanlara kurtuluş vesilesi olarak gönderilen bir elçidir. Bu da imtihan edilen kimse olmadan olmaz. Çünkü o, yani kurtuluş vesilesi olan şey, mesajı ulaştırmak ve ibadete çağrıdır. O da yani ibadette imkandır. Birakis Musa, Allah'ı görmesi görmeyi kendisinin kadirinin yücelmesi ve Allah ilindeki yüksek konumunu görmek için istemiştir. Bak burada da tartışma burası. Kabe'ye göre Hazreti Musa'nın Allah'ı görmek istemesinin sebebi e, Muze'yi görmek istemesi. Oysa Maturdi'ye göre e, Musa Allah'ı görmeyi kendisinin kadirinin yücelmesi ve Allah ilindeki yüksek konumunu görmek için istemiştir. Veya Hazreti Musa Allah bunun caiz olduğunu insanlara bildirmek için kendisine emrettiğinden dolayı Allah'ı görmek istemiştir. Yani Allah'ın görülebilmesi caiz, yani mümkün. Bunu insanlar bilsinler diye kendisine Allah ilham etmiş, emretmiş. O da bunu istemiş de olabilir diyor. Başarıya ulaştıran ancak Allah'tır. Şimdi Hazreti Kabe'nin görüşüne niye karşı çıkıyor? Kabe'yi Hazreti Mursa'nın Allah'ı görmek istemesi, Mucizeleri, bilmek istemesinden kaynaklanıyor diyor. Buna karşı çıkıyor muhatubi. O bir peygamberdi. Dolayısıyla bilgi eksikliği yoktu. Bilgi eksikliği olsa peygamber olmazdı. Yani o bilgisini artısını diye bunu istemiyordu. Diye karşı çıkıyor. Kabe'nin bir diğer istikrarı şudur. Allah akıllı ve idrak sahibi bir varlığa görünmemiş, daha görünmüştür. Dağ ise akıllı idrek sahibi olmadığından Allah'ı bilemez ve göremez. Bu da Kabe'nin ikinci önemlisi, görüşü. Hz. Musa Tareb'de bulunduktan sonra Allah'ı gören veya muhatap olan dahadır. Daha ise akıllı idrak sahibi olmadığından Allah'ı bilemez ve göremez. Ona şöyle cevap verilir. Hz. Musa'nın görmek istediği şey, Allah değil bir ayet mucize olsaydı. Daha onu da görüp anlayamazdı. Yani Hz. Musa Allah'ı görmek istiyor. Yani Allah'ı görmek değil de Başka bir ayet mucize isteseydi daha gene onu görüp anlayamazdı. Çünkü akıl ve idrak sahibi değil. Bu durum bu minvar üzere ise yani daha ne gösterebilse göstersin ister Allah kendini göstersin ister bir mucize göstersin daha bunu anlayamayacaksa ki öyle. Durum bu minvan üzere ise söz konusu ayet muhrize e, dağın parçalanması olur. Dağ ayet göstermesiyle dağın o ayet sebebiyle parçalanması söz konusu olmaz. Buradaki muhrize olan durum dağın parçalanmasıdır. Yoksa daha gösterilen e, bir mucize yoktur. Çünkü zaten dağ Atatürk İbrek sahibi değildir. Bu da Musa, Hz. Musa'nın ayeti muhrizenin gösterildiğine delalet eder ki o da dağın parçalanmasıdır. Dolayısıyla buradaki mucize daha gösterilmiyor. Dağın parçalanması mucize. Dağın parçalanması da Hz Musa aleyhisselama gösteriliyor. Bu da Hz Musa'ya ayetin mucizenin gösterildiğini delalet eder ki o da dağın parçalanmasıdır. Halbuki Allah Teala beni göremeyeceksin buyurur. Kabe ise görülemeyecek olan şeyi ayet mucize olarak görülmemiştir. Oysa Hz Musa ayeti mucizeyi yani dağın parçalanmasını görmüştür. Kuvvet ancak Allah'tan gelir. Bu da ayrıntı mesele. Yani oradaki mucize neydi? Mucize dağın Allah'ın görmesi değil. Ee, dağın parçalanmasıydı. Hz. zaten dağın, dağın parçalandığını gördü. Sonra Kâbi kendi kendine Hz. Musa'nın tövbesinin gerekçesini sormuştur. Halbuki bu gerekçenin sorulmaması gerekir. Kâbi kendi kendine Hz. Musa'nın tövbesinin gerekçesini sormuştur. Halbuki bu gerekçenin sorulmaması gerekir. Sonra da tövbenin gerekçesinin iki şekilde yorumlanabileceğini iddia etmiştir. Hem Hz. Musa'nın tövbe etmesinin gerekçesini sormuş, hem de bunu iki şekilde olabilirdiği iddia etmiş. Bunun hiç sorulmaması gerekirdi diye düşünüyorum. Bir, Allah'ın kendisine gösterdiği deliller sebebiyle de bunun yani Allah'ı görme isteğinin küçük günah olduğunu bilmiş ve bu küçük günahtan dolayı tövbe etmiştir Kabe'ye göre. İki, insanlar korku anında herhangi bir günah olmadan da adeten tövbelerini yenilerler. Buradaki Kabe'nin iddiası ne? Hadid i tövbe e, etti. Bunun gerekçesi de iki şey olabilir. Bir, Allah'ı görmek istemek küçük günahtır. Ondan dolayı veya e, insanlar korktuklar anda günahlar olmasa da adeten tövbe ederler. İki sebebi. bu Mansur Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Hazreti Musa'nın tövbe etmesinin gerekçesi küçük günah olsaydı, bu tövbeyi hemen yapması kendisine delillerle bildirilince kadar detk etmesinden daha evra olurdu. Onun da baygınken değil, baygın değilken bildirilmesi daha uygun olurdu. Söz konusu tövbe korku sebebiyle olsaydı, Hazreti Musa'nın tövbeyi korkuyu yaşadığı anda yapması doğru olurdu. Sakinleştiğinde ve güvene kavuşup kendisine geldiğinde değil, bu da asasının hareket ettiğini gördüğünde sırtını dönüp kaçtığı zamandır başarıya ulaştıran Allah'tır. Yani burada e, kabul etmediği şey ne? Kabe'nin iddiası yani Allah'ı görmek istemesi. Küçük günahlı, bu küçük günahlıktan dolayı tevbe ediyor. Matur'da bunu kabul etmiyor. İkincisi de e, o korku anında insanlar günahları olmasa bile tevbe edebilirler. Muhatt Hazreti Musa bundan dolayı da olabilir diyor. Muhatürtü bu da kabul etmiyor. İnsanlar korku anında herhangi bir günah olmadan da adveni tevbe edebilirler. Bunu da kabul etmiyor. Yani orada korkudan dolayı yapmadı diye düşünüyor. Korkudan dolayı neresi olabilir diye düşünüyor. Asasının hareket ettiğinde korkması anı olabilir. Bunun dışında değil. Ancak Allah hadis-i Musa'ya beni göremeyeceksin dediği için şöyle bir ihtimal söz konusudur. Hazreti Musa de yani hissi alemde Allah'ı görmenin mümkün olduğunu ve Allah'ın kendisine vade sebebiyle kendisini buna güç yetirebileceğini sanıyordu. Bu düşüncesinden vazgeçti ve beni göremeyeceksin sözüne inandı. Her ne kadar bu onun imana dahil idiyse de. Bu durum, müminlerin topluca her şey inanmakla beraber bilen her ayete ve geleden her farizay yeniden inanmada elezler. İşte kenara yazabilirsiniz. İcmali iman, tavsiyeli iman diye. Allah Hazreti Musa'ya beni göremeyeceksin dediği için şöyle bir ihtimal söz konusudur. Hazreti Musa bu alemde Allah'ı görmenin mümkün olduğunu Allah'ın kendisine vaat sebebiyle kendisini buna güçlendirebileceğini sanıyordu. Eee bu düşüncesinden vazgeçti. Bundan dolayı tevbe etti. Ve beni göremeyeceksin sözüne inandı. yani buna zaten inanıyordu. Bu neye benzer? Bu durum müminlerin topluca her şeye inanmakla birlikte tafsili iman, eee inen her ayete icmali iman, inen her ayete ve yerine her farizeye yeri de Tafsiyeli imana benzer. Başarıya ulaştığın ancak Allah'tır. Kâbî'nin bazı yüzler o gün parlayacak, Rablerine bakacaklardır. Ayetine ilişkin düşüncelerini ele almıştık. Ebu Masûf Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Sözde asıl olan şudur. Bazı yüzler o gün parlayacak, Rablerine bakacaklardır. Sözde asıl olan şudur. Söz Muhatabın bildiği bir konu hakkında ise veya kastedilen anlam onunla alakalı ise söz hakiki anlamından çıkarılır ve o konu çerçevesinde anlaşılır. Burada da bir ilke söylüyor. Yani sözün anlaşılmasıyla ilgili bir ilke. Nedir o? Söylenen söz, muhatabın bildiği bir konu hakkında ise veya kastedilen anlam onunla alakalı ise Muhatabın bildiği bir konuyla ilgili ise söz hakiki anlamından çıkarılır ve o konu çerçevesinde anlaşılır. Ancak böyle değilse hakiki anlamından çıkarılmaz. Yani burada bir lafız ne zaman hakiki anlamdan çıkarılır, bir e, icaz anlaşılır, ne zaman anlaşılmaz olmayı ilgili ilke. Eğer karşıdaki şahıs e, bahsedilen konu hakkında bir bilgi varsa, onun hakkında bir e, hatta plan varsa zaten biliyorsa onu, o söz e, hakiki anlamından çıkartılıp konu anlaşılabilir. Ancak böyle değilse, yani anlatılan konuyu o bağlama karşı taraf bilmiyorsa, hakiki anlamından çıkarılmaz. Buna şu ayeti örnek verebiliriz: e, Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Ve Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Meselenin esası şudur, falancayı gördüm veya falancıya baktım sözü o kişinin kendisini gördüm ve kendisine baktım anlamından başka bir anlama gelmez. Falancayı gördüm, falancıya baktım demek o kişinin kendisini gördüm, kendisine baktım anlamından başka bir anlama gelmez. Ama şöyle söylerken gördüm veya şöyle yaparken gördüm sözüyle. Sözü söyleyenin veya fiili yaparın kendisinin gördüğü kastedilmez aynısı Musaleyhisiler ve bu ayetle ilgili olarak da geçerlidir burada sözün anlaşılması ile ilgili ilke ortaya koydu karşı tarafa söylenen sözle ilgili Eğer e, anlam hakkında karşı tarafın bilgisi varsa bu durumda hakiki anlamdan çıkıpırrup veya diğer anlamda anlaşılabilir. Ama hastedilen konu, karşı tarafın bildiği bir konu değilse o zaman hakiki anlamda kullanılır. Rabbinin gönlüğü nasıl uzattığını görmedin mi? Veya Rabbinin fil sahipleri ne yaptığını görmedin mi? Buradaki esas şu, falancayı gördüm veya falancıya baktım sözü, o kişinin kendisini gördüm, kendisine baktım anlamından başka bir anlama gelmez. Falancayı gördüm, falancaya baktım, hakiki anlamda anlaşılıyor. O kişinin kendisine baktım ve gördüm demesi taktiki anlamından başka bir anlama gelmez. Parancaya baktım, parancaya gördüm. Şöyle söylerken gördüm, şöyle yaparken gördüm. Sözüyle sözü söyleyenin ve fiili yapanın kendisinin görüldüğü kastedilmez. Buradaki kastedilen şöyle söylerken gördüm. Burada asıl bu vurgu gördüme değil, şöyle söylerken. Yani ne yaptığına. Şöyle yaparken gördüm derken de buradaki vurgu gördüğüm tarafına değil, şöyle yaparken kısmına e, sözüyle sözü söyleyelim ki yapanın kendisinin görüldüğü kastedilmez. Aynısıyla Musa Aleyhisselam ve bu ayet içine geçerlidir. Bu ayet neydi? Bazı yüzler o gün parıldayacak, raflerine bakacaklardır. Bazı yüzler o gün parıldayacak, raflerine bakacaklardır. Burada vurgu nereye? parıldayanlara, Rablerine bakarına rahatlık yapıyor. Bazı yüzde o gün parıldayacak, Rablerine bakacaklar. Buradaki vurgu o parıldayan yüzlere, Rablerine bakacak kişilere. Aynısı Musa Aleyhisselam ve bu ayet ile ilgili de geçerlidir. Sonra Kabe'nin dediği üzerinde düşünen kimse onun müşebbihe inançlı olduğunu bilir. Çünkü yani niye müşebihe inançlı, teşbihe özetiyor inançlı diye niye söyledi? Çünkü o görmenin o şartlarda gerçekleşmesini gerektiren gerekçeyi zikretmemiştir. Kendisinin öyle bulduğunu, gözlemlediğini haber vermemiştir. Bu da müşebihenin görüşüdür. Tekrar alalım. Ne diyorum müşebihe inançlı olmak ne demek? O görmenin o şartlarda gerçekleşmesini gerektiren gerekçeyi zikretmemiştir kendisinin öyle bulduğunu, gözlemlediğini haber vermemiştir. Bu da müşebbihe'nin görüşüdür. Çünkü onlar şahitte her faile ve yine her alimi bileni cisim olarak gözlemlemiştir. O halde gaipte de benzeri olmalıdır. Evet, müşebbihe inançlı diye buraya atıf yapıyor. Onlar şahitte, şu gözlem yaptığımız alemde her faili veya her alimi cisim olarak görmüşlerdir her fiilde bulunan bir cismin kütlesi var. Veya her ayrım denilen zaten gene bir cisim üstesi var. O halde kayıptek olan alim, gayipteki, fail, gayipteki halifin de bir cisim üstesi vardır diye düşünmüşler. Sonra Kabe cismin görülmesinin anlamını zikretmiş ama cismin olmayanın görülmesinin anlamını zikretmemiştir. Dolayısıyla cismin görülmesinin anlamı cisim olmayanın görülmesinin anlamına delil olmaz. Evet, burada da yine güzel bir ilke söyledi. Kâbe'yi burada Allah görülemez derken, cisim olanın görülmemesine atıf yaparak Allah görülemez diyor. Yani bir cisim dünyada belli bir ise aydınlıksa belli büyüklükte ise bakıldır, görülür. Şimdi buna kıyas ederek Allah belli bir mekanda, belli bir ülkette olamaz. Cisim olamaz. Dolayısıyla Allah görülemez diye karşı çıkıyor. Matür ona diyor ki senin bu itirazın. E, Cisim olan şeye bakarak itiraz etmektir. Cisim olmayan, yani Allah ceva, araziler müteşeklil değil. E, Allah için aynı ülkeyi kıyası yapıp da Allah da görülemez diye nasıl söylüyorsun? Dolayısıyla cismin görünmenin anlamı Cisim olmayanın, görülmesinin anlamına delil olmaz. Burada delilim sağlam değil diyor. Ayrıca Kabe, görülecek şeyin çok küçük ve çok uzak olmasını görmeyi engelleyen iki sebep olarak saymıştır. Görmeyi engelleyen sebep cismin çok küçük olması veya çok uzak olması. Görmeyi engelleyen iki sebep olarak saymıştır. Ancak bu iki engel Yüce Allah'tan uzaktır. Yani bunlar da isim olanlarla ilgili engel. Allah isim olmayan, bu iki engel de çok küçük olmak veya e, uzakta olmak Allah için kullanılamaz. Sonra şu ayetle Allah Teala'nın özülmesine delil getirmiştir. Gözler onu idrak edemez ama o gözler idrak eder. Tabi bu ayete dayanarak gözlerin onu idrak edemeyeceği, engelinin ortadan kalkmayacağını, dolayısıyla onun görülemeyeceğini söylemiştir. Gözler onu idrak edemez. Derken bunu hem dünyada idrak edemez hem de ahirette idrak edemez diye bu görme engelinin hiç kalkmayacağı şeklinde anlamıştır. Kabe'nin bakış açısından bakıldığında şu ayette Kabe'nin aleyhine delildir. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Onun her şeye gücü yeter. Bu ayetlerde bildirilen Allah'ın kendisinin görünmesi de dahil olmak üzere her şey yarattığı ve her şey gücün yettiği ortadan kalkmaz. Dolayısıyla Allah görülebilir. Şimdi e, karşı kullandığı ayet hangisi? Kabe demiş diye gözler onu idrak edemez. Dolayısıyla dünyada da idrak edemez. Ahirette de idrak edemez diye bunu umum anlamış. Hem dünya hem ahiret için. E, Maturiz diyor ki Kabe'nin bu hem bunu hem dünya hem ahiret için umum anlamış olması açısından bakıldığında şu ayette Kâbe'nin aleyhine delil oluşturur. Allah yaşayan yaratıcısıdır. Her şeyin yaratıcısı dediği zaman, Allah kendi kendisinin isminin yaratıcısıdır, aşağı. Burada da anlaşılabilir ayette. Onun her şeye gücü yeter, Allah'ın kendi kendine gücü yeter de anlaşılabilir. Bu ayetlerde bildirilen Allah'ın kendisinin görülmesine dahil olmak üzere her şeyi yarattığı ve her şeye gücünün yettiği de ortaya katmaz. Aynı şekilde Allah'ın her şeyin yaratıcısıdır. Allah kendisinin görülmesini mümkün kılar diye de anlaşılabilir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah kendisini isterse gösterir. Yani bu da anlaşılır. Dolayısıyla Allah görülebilir. Ee, sonra Allah streslerden karşı karşıya olma, havanın ulaştırılması, e, karanlık olmaması, küçük olmaması, büyük olmaması gibi görmeyle ilgili şartların düşünülmesi temelinde görülmekle nitelilmiştir. Dolayısıyla bu cisimlerin görülmesine ilişki şartlar çerçevesinde yapılacak bir tartışmanın Allah'ın görülme mahiyetini açıklamayacağı sabittir. İşin özü nesi? İşin özü burası. Ee, Allah'ın görülüp görülmeyeceği, e, fiziki maddelerin dünyada görülüp görülmemesine kıyas ederek görülüp görülmesi denildiği için bu tartışma Allah hakkında kullanılamaz. Çünkü Allah kesim değildir. E şöyle denilse, Allah nasıl görülecektir? Şimdi bu soruyu niye sordu? Biraz önce girişte okumuştuk. Allah'ın görülmesi. E, aklen e, mümkün mü, muhal mi? Muhtazire'ye göre muhal. E, matül değil, aklen mümkündür, caizdir diyor. E caizse nasıl görülecektir? Yani bu mümkün olan, caiz olan şey nasıl gerçekleşecektir? Şöyle denir, niteliksiz görülecektir. Çünkü nitelik suretli için, e, suretli için söz konusudur. Nitelik denilen şey, e, belli bir şekilde şemali görüntüsü olan için söz konusudur. Bilakis Allah şu vasıflardan biri olmaksızın görülecektir. Şimdi nitelik hal dediğimiz şeyler nelerdir? Allah onlar olmaksızın görülecektir. Hayatta olma, oturma, yaslanma, askıda olma, bitişik olma, ayrık olma, yüzü dönük olma, arkası dönük olma, kısa olma, uzun olma, ışık altında olma, karanlıkta bulunma. Tulağın olma, hareketli olma, değen olma, ayık olma, dışarıda olma, içeride olma. bunlar artırabiliriz. Bunlar hepsi cisimlerin halleri. E, bu hallerin hiçbiri olmaksızın Allah görülecektir. Vehmin aldığı ve aklın takdir ettiği başka herhangi bir anlamda e, bu görünmede olmayacaktır. Bir Allah bütün bu anlamlardan yücelir. Yani buradaki sayılanlar dışında vehmimize, aklımıza gelen, e, kıyas edebildiğimiz, dünyadaki şeylere bakarak kıyas edebildiğimiz şekilde de olmayacaktır. Çünkü bunlar hep yaratılmışlarla ilgili şeylerdir. Sonuç olarak Allah bütün bu anlamlardan yüzelir. Şimdi geçen hafta hatırlarsanız söylemiştik. Normalde e, Maturidinin e, tevhid ayrımına, yorum yöntemine göre bu ayetleri tevhid açısından yorumlayıp e, Allah doğulmayacaktı şeklinde sonra gitmesi beklenirdi Burada tamamen e, Mu'tezelenin karşısında olup Allah görecektir diye ilerlemesi, yorum yapması e, hadislere devir almasından kaynaklanıyor. Hadislerde, Kupada da geçmişti, açıkça ayın 14'ü gibi raddelerini görecekler diye haberde ve hadislerde yer aldığı için bunu kabul ediyor mağdur diye ve buna göre ayetler anlamaya çalışıyor. 19. Mu'tezelenin mağdubun, yokun, şeyliği görüşü ve eleştirisi. Şimdi mağdur, şey midir, değil midir meselesi. Fakih Ebu Mansur Allah'a rahmet eylesin şöyle demiştir. Aklı başında kimseye mutezilelik mezhebinin temel konulardaki görüşlerini ve diğer dinlerin ehline benzediklerini göstermek için birkaç bir sorusu zikredelim. Şimdi Aklı başında olan kimseye şeyleri göstermeye çalışıyor. Nedir onlar? Temel konudaki görüşleri diğer dinlerin ehline benzediği. Muhteci temel görüşleri var. İşte, temel, adalet, gibi konularda. Bu, bu konudaki görüşlerinin diğer dinlerin ehline benzediğini göstermek. Muhakkabı buradaki hedeflediği şey bu. Muhteci temel konulardaki görüşleri diğer dinlerin görüşlerine benziyor. E bunu aklı başında kimseye gösterebiliriz. Böylece düşünen kimse, aklı başında ne demek? Yani düşünme dilini yapan kişi demek. Bu düşünen kimse, muhtezilerin görüşlerinin, başka dinlerin görüşlerinin sonucu olduğunu bilse. Bak, burada bir biraz daha netleştirdi. İddiası şu, Fatih iddiası, bir sempozimde bildirim olarak sunursa sunulabilir. İddia şu, muhtezilerin görüşleri, başka dinlerin görüşlerinin sonucu. Yani Mu'tezile keramcıları başka dinlerde yer alan belli görüşleri kabul ettikleri için bu görüşlerin sonucunda Mu'tezile görüşler olarak bildiğimiz görüşler ortaya çıktı. İddia bu. Şimdi bu iddiayı nasıl temellendirdi veya nasıl temellendiremiyor? Burada bakalım. Mu'tezile şöyle demiştir. Malum şey değil, şey yok yani malum derken yok olanı karşı Şeylerdir. Şeylerin şeyliği. Allah sayesinde değildir. Onların yokluktan varlığa çıkarılışı Allah sayesinde'dir. Tekrar okuyalım. Madun şeylerdir. Şeylerin şeyliği Allah sayesinde değildir. Onların var olmaları Allah sayesinde değildir. Onların yokluktan varlığa çıkarılışı Allah sayesinde'dir. Burada iki şey var. Ya bu biraz felsefe arka planı gerektiriyor işte. E, suret, Heyyla gibi konularla da varlattılar. Kast edilen şey var, bir, e, yokluktan varlığa çıkmak, diğeri de var olmak. E, şöyle düşünelim, mesela Heyyla dediğimiz şey var, Heyyla dediğimiz şey var. O var dediğimiz Heyyla aslında görünür değil, ne zaman suret alırsa yokluktan varlığa çıkmış oluyor. Şimdi bunu felsefeciler söylüyor. Hayro'da bir madde var ama o maddeyi göremiyoruz. O madde suret aldığı zaman e, yokluktan varlığa çıkmış oluyor. Görünlük oluyor. Ya bunu felsefeciler söylüyor. Ama mutezile ne diyor? Mağdum şeylerdir. Yani var. E, o var olanların varlığı Allah sayesinde değildir. Onların yokluktan varlığa çıkmaları görünür olmaları Allah sayesindedir. Şimdi bunu yani bu tür iddiaları, kenar kitaplarındaki iddiaları e, o ki mezhep veya o kişilerin kendi kitaplarından teyit etmek gerekir. Burada tırnak arasında verilen tanım, e, matözeyi e, doğru şekilde alıp aktardı mı yoksa aktarırken ekleme çıkartma veya tahrikat yaptı mı yapmadı mı? Atenlik bir çalışma yaparken bunlara bakmakta fayda var. Şimdi bu tırnak arasında aktardık. Muhtezide dedi ki malum şeydir. Şeylerin şeydi, o mağdumların şey olması, var olmaları Allah sayesinde değil. Ne? O zaman yokluktan varlığa çıkmaları Allah sayesindedir. Şimdi bunu aktardı. Ebu Mansur şöyle demiştir. Bu durumda onlara şeyleri ezelde gerçek saymak, suçlaması yöneltilir. Yani eğer mağdumlar şeyse, bu durumda muhtezirilere, o şeylere, yani mağdumlara, Ezelde gerçek varlık olarak sayma, suçlaması yöneltilir. Ancak şeyler yoktu, o şey yani var olanlık yoktu, daha sonra var olmuştur. Şeylerin kadim sayılması ise tevhidi ortadan kaldırır. Evet, döndük dolayıca aynı noktaya geldik. Bu Eylül'e diyelim. Eylül'e dediğimiz şey var mı, yok mu? Varsa o zaman... Onu e, varlığa çıkartan kim? felsefe açısından baksa zaten ezedi olarak diyebilir şey vardı. Sadece suret aldığı zaman görünür oldu. Ama İslam kelamına göre ilahi dinlere göre e, varlıklar yoktu. La min şey yoktan ortaya çıktı. Şimdi diyor ey e, mutezile siz diyorsunuz ki e, malum şeydir. O zaman e, şeyde ezeli de gerçek var olarak kabul etmiş olursunuz. Ancak şeyler yoktu. Daha sonra var edildi. Şeylerin kadim sayılması tevhidi ortadan kaldırır. Yani sadece gerçek anlamda var olan Allah. Allah'ın dışında hiçbir şey yok. Allah vardı. Daha sonra varlık yaratıldı. Eğer siz e, madum şeydir deyip onları ezeli sayıyorsanız o zaman Allah'ın dışında kadim şeyler ortaya çıkmış olur. Bu da tevhidi ortadan kaldırır. Çünkü şeyler henüz yoktu. Yani normal muhatif göre la şey yok, yoktan yaratıldı. Hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla madun ve mevcut ortaya çıkma ve görünmede Çünkü şeyler henüz yoktu. Dolayısıyla mağdum ve mevcut. Ortaya çıkma ve görünmede 106, 107. x tammış. Evet, şurada. 107. Çünkü şeyler yoktu. Dolayısıyla mağdum ve mevcut. Ortaya çıkma ve görünmede farkları perdeler. Mağdum ve mevcut ortaya çıkma ve görünme de farklılık arz eder. Değilse onlar ezelde mazum şeylerdir. Böylece mutezile ezelde Allah dışında varlıklar kabul etmiştir. Bu da tevhidi burada. Şimdi burada açıkça söyledi. Mutezile ezelde Allah dışında varlıklar kabul etmiştir. Bu da tevhidi bu dedi. Şimdi ezelde Allah dışında varlıklar kabul etmiştir diye niye söylüyor? Çünkü mazum şeydir diyorlar. Madum şey ise, biz mağduma yok varlar çıkmayarak madum diyoruz. Eğer madum şey ise, bunlar e, yokluktan varlar çıkmadan önce zaten varlar. O zaman Allah'la birlikte ezeli varlıklar olmuş olur. Bu da tevhidi bozar. Onların bu söylediği Adem'in kıdemini de gerektirir. Yani e, madum vardır düşünmek diye düşünmek bir tevhidi bozuyor. Allah'la birlikte başka varlık olmuş oluyor. Bir de alemin kıdemini gerektirir. Çünkü alem Allah dışındaki şeylerdir. Madun da onun dışındaki ezediği şeylerdir. Bu da bütün tevhid mensuplarıyla Allah'ın alemi yoktan var ettiği konusundaki çatışmaya ulaşar. Onların görüşüne göre yaratma var kılmaktan ibarettir. Tehisi onlar yaratılmadan önce zaten şeylerdir. Başarıya uğraştıran ancak Allah'tır. Evet, buradaki düğümlenen nokta, yukarıdaki geçen, mağdum şey değil mi? Mağduma şey dersek, o zaman e, daha görüntü olmadan önce var anlamı çıkıyor. Bu var anlamı çıktığı zaman da e, Allah'la birlikte başka varlıklar anlamı ortaya çıkıyor. İkincisi de, o zaman âlem'in kıdemi anlaşılır. O zaman Allah'la birlikte e, mağdum var dediğimiz o şeyler de var olmuş olur. Bundan dolayı mahfûlü diyor ki sizin bu dediğiniz iddia maduma şey demeniz bütün tevhit meryemlerinin alem yoktan yaratıldı diye kabul ettiği ilkeye aykırı. Dolayısıyla siz burada hata yapıyorsunuz. Sizin görüşünüz kabul edilirse yaratmak diye bir şey ortaya kalkar. Yaratma yoktan yaratma diyemeyiz. Varlıktan görünür kılmak diyebiliriz. Oysa. Varlıktan görünür kılmak değil, yoktan yaratma esastır diye karşı çıkıyor. Şimdi bu okulda yakın zamanda yayınlanan e, İsmail'in kitabına da bakabilirsiniz. Orada da yaratma kısmını okursanız benzer şeyler anlatılıyor. İsmail'de de e, varlıkların görünür olması, e, halk, e, yoktan yaratılmazsa ibda. Burada iki ayırt kavramı şeklinde anlatılıyor. İbda nedir, halk nedir? Hak dediği aynı buradaki gibi, yani var olandan var da olan görünük kılınması. Dolayısıyla yoktan yaratma diye kabul edilecekse, yoktan yaratmanın yoklar olması gerekir. E, Maatma şey de anında şey var anlamı taşıdığı için yoktan yaratmaya aytılıdır diye düşünüyor maatürlilik. Tehriylerden bir grubun, yaratıcının şeyleri ezelde yarattığı ve dolayısıyla şeylerin ezelde var olduğu görüşü, mutezilerin görüşünden tevhid kendine daha yakındır. Tehid bir grubun yaratıcı şeyleri ezelde yarattığı ve dolayısıyla şeylerin ezelde var olduğu görüşü mutezilerin görüşünden daha yakındır. mutezilerin bu görüşü, yani burada böyle bir görüş var, tek seferde her şey yaratıldı, yaratılan bu şeyler zamanı gelince görünür oluyor gibi bir görüş var. Bu görüş Muhtazilerin görüşünden daha yakındır. Niye? Burada şeyleri ezerli tek seferde yaratıyor, yoktan yaratıyor. E, Muhtazilerin bu görüşü, Declilerin alemin tıynetinin kadim olduğu görüşüne görüşüyle uyuşuyor. Dehlilerin bu görüşü, alemin tıynetinin ilk maddesinin, ilk Eylül'asının kadim olduğu görüşlerinde uyuşur. Muhtazilerin bu görüşü, Eylül'a veya tînet taraftarlarının aracılığın belirlenmesi sonucu âlemin ortaya çıktığı iddiasıyla da örtüşür. Mu'tezile de benzer şekilde şeylik teorisiyle şeyler hadis olmayan, daha sonra var olan kabul etmektedir. Mu'tezilenin bu görüşü Allah'ın ezelde yaratıcı olmamasını da gerektirir. Şeyler önce var değilken sonra var olduğu gibi Yüce Allah da zatıyla fail değil iken yaratıkların yaratılmasıyla ortaya çıkmıştır. Ve yaratıcı değilken sonra yaratıcı olmuştur. Bunlar tabii, tamamen karşı çıktığı konular. Şimdi altını çizelim birkaç şeyim. Bir, e, şu alemin tiyneti meselesi. Alemin ilk maddesinin meselesi. E, buna işte heybe diyen var, tiynet diyen var. Şimdi iş dönüp dolaşıp oluyor düzenliyor. Eğer alem bu zaten varsa, tiyneti zaten varsa, heybe zaten varsa buna sadece suret geçirilip varlıklar görünür kırınıyorsa, o zaman e, tiğne, teyva denilen şey ezeri oluyor. Adem ezeridir diye anlayış ortaya çıkıyor. İkincisi e, tiğne, teyva denilen şeyler zaten var ve bunlara sadece e, suret giydirilip görünür kılınıyorsa o zaman yokluktan yaratma da ileri sürülmüyor. O açıdan e, maatürdi, mutezileye bunlara benzetiyor. Yani İsmaililer de böyle, ee, İslam vesvesinde de benzer görüşler var, o da öyle. Eski Yunan'daki tıymet Eylül meselesi de aynı şekilde. Bunları tamamen karşı çıkıyor. Temel sebebi Allah yoktan yarattı. Ezel, ezel de alem. Onun herhangi bir parçası yokken Allah zatıyla vardı. Burada ezil demeye gerek yok. Alem ve onun her bir parçası yokken Allah vardı. Temel tartışma noktası burası. Allah vardı hiçbir şey yoktu. Sonra alem, Allah'tan gelen ve sayesinde var olacağı bir mana olmaksızın var oldu. Sonra alem, Allah'tan gelen ve sayesinde var olacağı bir mana olmaksızın var oldu. Çünkü mutezliğe göre irade ve aynı şekilde tekmin alemden ibarettir. Şu halde alem, ondan gelen herhangi bir mana olmaksızın hükümet bulmuştur. Bununla beraber Mu'tezile, alemi zikrettiğim görüşlerine dayanarak Allah'ın varlığına delil kabul etmişlerdir. Onların yalanlarına gelince, bu onların bir yandan Allah'ın varlığına, alemi delil saymaları, diğer yandan da alemin varlığa geliş süreciyle ilgili olarak Allah'tan, alemin yokken varlığa gelmesinden başka bir şey hasıl olmadığını söylemelidir. Oysa onların anlayışına göre bir şeyin var olduğunu bilmek, onun yaratılmış olmasını gerektirmezdir. Kıdem de o şeyin onun sayesinde var olmasını gerektirmez. Onlara göre Allah'tan olan bu ikisinden yani ilim ve kıdemden ibarettir. Bu ikisinden hiçbiri alemin varlığını gerektirmez. Dolayısıyla onlar alemin bu ikisinden yani ilim ve kıdemden hiçbiri olmaksızın var olduğunu söylemişlerdir. Alemin kadim olduğunu söyleyenlerin görüşüne göre böyledir. Çünkü bu kimseler alemin kendisi dışından bir sebep olmaksızın var olduğunu söylemektedir. Yüzden bu yüzden muhteziler bu görüşü de bu kimselerin görüşüne benzemiştir. Şu var ki bu kimseler daha tutarlıdır. Zira bunlar alem kendisi dışından bir sebep olmaksızın var olduğundan alem evzeli saymışlar. Muhteziler ise alemi açıkladığımız yönde kendisi dışından bir sebep olmaksızın harit saymıştır. Burası çok güzel, ayrıntılı konular var. Üzerinde düşünmekte fayda var. Temel tartışma noktası ne? Alem yoktan mı yaratıldı? Var olan bir heyuladan tiğnetle mi yaratıldı? Mu'tezile'ye çelişkili bulması şundan, alem yoktan yaratıldı diyorsunuz ama e, söylediğimiz şeyde o anlama çıkmıyor. Yani mağdum şeydir dememiz, tiğnetli heyula var anlamını kabul etmiş gibi buraya çıkıyor. Burası çelişkidir diye söylüyor. E, oysa e, karşı taraf daha tutarlıdır diyor. Yani ne demişler? Alem, kendisi dışından bir sebep olmaksızın var oldu demişler. Ve alemi ezeli saymışlar. Alem kendi dışından bir sebep olmaksızın var oldu ve alem ezeridir demek tutarla, kendi açısından Ama alem yoktan yaratıldı demek, diğer taraftan da e, mağdur şeydir demek. Kişi çelişkili olarak gördüğü için mağdur değil. Burada mutezileyi eleştiriyor. Hemen yapmak istediği şey de sizin bu görüşünüz tutarsız, kökü de dışarıya dayanıyor. Yani e, mağdur bir şeydir demek, e, işte tine ezelidir, evla ezelidir demek gibi dışarıya dayanıyor diyor. Daha da ilginç olanı şu, mutezile alemi yaratıcı ve yaratılan, var eden var edilen saymıştır. Bu da ileride gelecek yine tek bir mükemmel meselesi. Madrudi anlayışta işte, tek bir Allah'ın sıfatı, ezeli sıfatıdır, mükemmel yaratıllardır, ikisi ayrıdır. Tek bin mükemmel ayrıdır. Ama karşı taraf tekbir bin mükemmel birdir diye düşünüyor. Burayı atıf yaparak diyor ki Muhtezele alemin yaratıcı yaratılar vareler var, var edilen tek bir mükemmel bir saymıştır. Böylece alem kendisinde bir başkasının değil olmaksızın alem olmuştur. Sonra alem kendisine bütün iyi ve kötü isimleri vermiştir. Kavi alemin adını değiştirse daha mazur olurdu. Ancak bu kötü sonun belirtisidir. Ayrıca Muğtazile bu konuda Seneviyenin görüşüne de benzer. Şöyle ki Muğtazile'ye göre şeyler yoktu. Yokluktan çıkarılmalarından başka bir şey olmayan var kırılmaları sayesinde var oldular. Mu göre şeyler yoktu. Yokluktan çıkarılmalarından başka bir şey olmayan var kırılmaları sayesinde, yokluktan çıkarılmalarından başka bir şey olmayan sadece yokluktan çıkarılma olan var kırılma sayesinde var oldular. Sineviye ise şöyle demiştir. Işık ve karanlık ayrıydı. Sonra birleştiler. Yani eski Meclusi anlayışta. Işık ve karanlık ayrıydı. Sonra birleştiler. Bu alemde ayrılık ve birleşmeden başka bir şey olmaksızın var oldu. Böylece alem, alem değilken sonradan kendi kendine alem oldu. Çünkü alemi alemi yapacak bir başkası yoktu. Murtazilerin sözü de, Dediğimiz gibi böyledir. Kuvvet ancak Allah'tandır. İkinci olarak Meclis-i anlayışına benzetti. Muhtezile ve başkaları alemin hadisliğine sonradan var olan şeylerden hali olmamasını delil getirirler. Yani yukarıda geçmişti bu mesele. Muhtezile'yi nasıl eleştirmiştir? Hali hadistir diye Allah'ın varlığına delili getiriyorsunuz. Ama alemin nasıl ortaya çıktığı konusunda tutarsızsınız diyordu. Şimdi aynı konuya yine döndü. Muhtezile veya başkaları, yani eşalilerden aynı şekilde, alemin hadisliğine, sonradan var olan şeylerden aile olmamasına deliliği getirir. Onların buna ilişkin tek kanatı alemin varlığıdır. Böylece alemin hadis olduğunu zorunlu görür ve alemin bir muhtez sayesinde var olduğunu söylerler. Yani hudus delilindeki şeyler. Alem cisimlerden oluşur, cisimlerde arazlar vardır, arazlar e, cisimlerle beraber bulunur. Biz bunu görüyoruz. Dolayısıyla alemde cevh ve araz cisimlerden, arazlardan oluştuğu için bu alem sonra ortaya çıkmıştır. Sonra ortaya çıkan alemin de bir muhtisi vardır. E sonra Mu'tezre'ye Yüce Allah hakkında onun yaratıcı Rahman ve Rahim değilken şimdi bu sıfatlara sahip olduğunu söylemiştir. Ve i̇tiraz ettiği nokta burası. E, yani Allah e, yaratıcı değilken, Rahman değilken, Rahim değilken sonradan sıfatlara sahip oldu diyorsunuz diyor. Bunu niye söylüyor? Çünkü muhtediler anlayışında fiili sıfatlar, hadis, fiili sıfatlar, hadis, eşerlere göre de fiili sıfatlar, hadis yani sonradan okuya çıktı. E, siz o zaman Allah yaratıcı değildi, yaratıcı oldu, Rahman değildi, rah Rahman oldu, Rahim değildi, Rahim oldu diye Evet, sonradan hudusluğa, sıfat kazandığı iddiasındasınız. O yüzden makulci anlayışa göre tekmin dediğimiz sıfat ezelidir. Yani Allah her zaman e, yaratıcıdır, her, e, her zaman iyi bir sıfat sahibidir. Yani tekmin anlamında. E, bundan dolayı Mutezire'ye diyor ki siz Allah yaratıcı değilken, yaratıcı. rahman, bekir, rahman. Rahim değilken, rahim oldu diyorsunuz. Böylece mutezile Allah'ı İnsanların onu bildiği hallerin başından itibaren tıpkı duyularıyla hadislerden hali olmayan olarak gözlemledikleri alem gibi hadislerden hali olmayan bir varlık olarak kabul etmiştir. Yani nasıl varlıklar ulus belirsiz taşıyorsa sizde birinci sıfatlar hadistir. Daha önce yoktu bunlar sonradan oldu diyerek de Allah'ta hadis hali, e, hadis şeyler vardır dediniz. Dolayısıyla alemin sonradan var olduğunu bilmelerini sağlayan sebep, yani hudus, yaratıcı Rahman'ın hadis olduğunu bilmelerini sağlayan sebep olmuştur. Oysa Allah ezeli ve kadimdir. Bak, çok e, asıl noktaya geldi. Hudus delilini kabul ediyorsunuz. Eşayirlerde kabul ediyor. Evet. Hanefi maturilerde kabul ediyor. Bu hudus delilinin temeli nedir? Alem, hudusta hali değildir. Yani cevher, araz değişim vardır. Bu hudusun olması sonradan yaratılmanın delilidir. Evet bu delili kullanıyorsunuz ama siz fiil, sıfatlar, hadis, Allah'ta bu sıfatlar yoktur, sonra da vardı diyerek Allah'ta hudus olduğunu söylüyorsunuz. Oysa bu alemin yaratıldığının delili. O zaman siz e, yaratıcıyı yaratılmış olarak arattınız. Ne çelişki? Oysa Allah ezeli ve kadimdir. Bundan sonra iki açıklamamız daha var. Burada ne yaptı? Alem ve hadis demek gerekeniz de Allah'a Rahman Rahim diyorsunuz ama Allah'a da hadis demiş oluyorsunuz dedi. Sonra iki açıklama daha ekliyorum. Bir, alemin tamamının hadis olduğunu görmesek de alemden gördüğümüz yüzlerinin sonradan var olma unsurlarından olmadığını gözlemememiz sebebiyle alemin tamamı hakkında hadis olduğunu söylememiz gerekiyorsa, alemin tamamı hadistir diyoruz. Bunu nasıl söylüyoruz? Yani alemin tamamını, yıldızları, gezegenleri, kutupları, diğerin altını, üstünü, her tarafını görmesek de alem halis diyoruz. Nasıl yapıyoruz? Yüzlerinde gördüğümüz hudus alameti sebebiyle alemin her tarafına benzer olduğunu düşünüp, yüzlerde nasıl hudus alameti varsa alemin dillerden meydana geldiği için alemin her tarafı da hudustur diyoruz. Yaratıcı da kendisini hadis olarak isimlendirilmesi gerektirecek şeyler gözlemlememiz sebebiyle onun hakkında da aynı hükümün verilmesi ve onun hadis olduğunu söylemesi gerekir. Yani eğer Allah'ın fiili sıfatları hadis ise oradan ortaya çıktıysa o zaman bu cüzde hareket ederek Allah'ın kendisi hakkında da hadis tipine gidilebilir. Yani bu sıkıntıdır Mutezile için diyor. 2. Allah'ın varlığı ancak hadislerle bilinmesine rağmen zatının kıdemi zorunlu olmuştur. Peki alemin tamamı hadislerden hali olmamasından rağmen alemin tamamının kadim olduğunu söylemek niçin zorunlu olmasın? Tam zıttını söyle şimdi. Allah'ın varlığı ancak hadislerle bilinmesine rağmen Zatın kıdemi zorunlu olmuştur. Yani alemi görüyoruz, gözlemliyoruz. Alemden yola çıkarak Allah vardır. Hatildir diyoruz. Peki alemin tamamı hadislerden aile olmamasına rağmen alemin tamamının kadim olduğunu söylemek niçin zorunlu olması? Ayrıca aleme nispet edilen birleşme, ayrılma, hareket ne Bu ikinci niye söyledi? Eğer yani siz fiil-i haris kabul ilerlerseniz, aynı anda da fiil sıfatlar hadis ama Allah kadim derseniz, o zaman e, evrenin hakkında ezeli diyenler de der ki, evet sizin gördüğünüz fükürlerde kurus alameti var ama Allah âlemin geneli e, ezelidir derler. diye muhtediliğe karşı cevap verdi. Ayrıca alemin nispet edilen birleşme, ayrılma, hareket etme ve durağın olma gibi özelliklerden hareketle alemin duyularla algılanmayan kısmında hadislerin bulunma ihtimali bilinmektedir. Yani birleşme görüyoruz, ayrılma görüyoruz, hareket etmeye, sükun halini gözlemledikten sonra alemin duyularla algılanmayan kısmında, yani gezegenlerde, yerin altında, toprağın altında göremediğimiz yerlerde Aynı şeylerin bulunma ihtimalinden dolayı alem hadistir diyoruz. Onların görüşüne göre Allah a da rahmet var etme yaratma ve diriltme nispet edilir ve bütün bunlar onlara göre hadistir. Yani rahmet etmek, yaratma diriltmek öp diyet iyi sıfatlar. Bunlar da Allah'a nispet edilir. Ve bütün bunlar hadistir. iyi bir sıfatlar, hadistir. Dolayısıyla Allah hakkında Aile hakkında verilen hükmü verilmelidir. Yani akli zorunluluk olarak alemdeki huduslar e, görüp alem hadistir deniyorsa o zaman haşa Allah'taki bu fiil ispatlar, hadisi olması da görüp Allah da hadistir demek gerekir. Bu nitelikteki bir tanrının hadislerin dışında bir yaratıcısının ve var edicisinin olması gerekir. Kuvvet ancak Allah'tan gelir. Yani siz bir ispatlar, hadistir, Demeye devam ederseniz, sonuçta Allah'ın da bir yaratıcısı vardır. Deme noktasına gidersiniz, diyor. Muhtadır'a şöyle demiştir, Yüce Allah'tan irade var olmuş, bu irade sayesinde aile var olmuştur. Ancak bu irade Allah'tan, Allah'ın O'na yönelik bir var etmesi, iradesi ve iktidar olmadan var olmuştur. Çünkü o iradenin dışında sadece Allah'ın zatı vardır. O zat da o iradeler öncedir. Meclusiler de aynen böyle söylemiştir. Yani burada da işte yaratmanın başlangıcı ile ilgili tartışma. Yani Allah'ın iradesi cümrüt sıfatlardan, işte hayat, ilik, kudret, irade. Yani bunlar kabul etmiyorlar, cüzdan diyorsunuz. Yani irade diye bir sıfat yoksa, Allah irade etmediyse Allah'ın ona yönelik bir var etmesi iradesi ve ihtiyar olmadan ahli çıkmıştır. Çünkü o iradenin dışında sadece Allah'ın zatı vardır. Zahat da iradeden öncedir. Mecusiler de aynen böyle söylemiştir. Yüce Allah vardı. Sonra kendisinden şeytanın oluştuğu kötü bir düşünce var oldu. Şeytanlar bütün kötülüklerin kendisi sebebiyle var olduğu bir varlıktır. Mecusiler ona düşünce e, adına gelir. Muhtazile ise irade ve ihtiyar adına gelir. İradenin varlar gelişi ise ihtiyar ve irade ile değildir. Dolayısıyla düşünceye daha çok benzer. İkinci benzerlik yönü olarak meydusilere göre düşünce kötülükten başkası olmamış, muhtezileye göre de irade alemden başkası olmamıştır. Bu da Allah daha iyi bilir ya, Ali-i şu sözünün anlamıdır. Kader-i Yebu Şimdi, evet bu nokta bu şekilde ilerleyecek. Buradaki temel tartışma noktası neresi? Subut-i Sıfat ile saydığımız sayat ı ilim kelam irade gibi e, Mazlar karabında saydığımız sıfatları muhuda kabul etmiyor. Kabul etmediği zaman, o zaman Allah irade etti, âlem'i yarattı cümlesini kurmak zorlaşıyor. Allah irade etti, ademi yarattı cümlesini kurulamayınca âlem nasıl yaratıldı sorusu ortaya çıkıyor. İşte Allah'ın zatı gereği yaratıldı dedikleri zaman, o zaman Meclusilere benzetiliyor mağdur değil. Meclusi anlayışta da böyledir. Çünkü Allah vardı, sonra kendisinde şeytanın oluştuğu düşünce var oldu. Şeytanlar bütün kötülüklerin kendisi sebebiyle var olduğu bir varlıktır. Mecursiler ona düşünce adını verir. Aynen işte bunu Mu'tezmedeki irade ihtiyar adına vermeye benzetiyor. İradenin varlığa gelişi ise ihtiyar ve irade ile değildir. Yani ihtiyar ve irade ile alem var oldu ama ihtiyar ve irade yoksa nasıl oldu? Dolayısıyla düşünceye daha çok benzer. İkinci benzerlik yönü olarak, bu göre düşünecek bir konu başkası olmamış. Muhtelide'ye göre de irade alemden başkası olmamıştır. Bu da Allah iyi ya, Hazreti Peygamber'in şu sözüne benzer, kaderiyle bu ümmetliğe mevzusu verilir. Şimdi ilk baş bir gelelim. Başlık nasıldı? Daha netleşti burası. Ebu Mansur şöyle demiştir. Aklı başında kimseye, ne demek aklı başında kimse? Düşünen kimse, aşağıda geldi. Düşünen kimse, e, Muhtelizler mezhebinin temel konulardaki görüşlerini ve diğer dinlerin ehline benzediklerini göstermek için birkaç kursu fikredelim. Muhtelizler'in temel görüşleri, diğer dinler ve meclisliği kastetti. E, İsrailileri kastetti, yine Ekvador'un kuru kastetti, eski Yunan kastetti. Onlara görüşlerine benzer. E, düşünen kimse, bu ikisi arasında düşünen, kıyas yapan kimse, modelle görüşleriyle, modelsi, modelle görüşleriyle İsraili'lik, modelle görüşleriyle yine Ekvador'un kuru'nu, ikisini kıyaslayan kimse, modellerin görüşlerinin, başka dinlerin görüşlerinin sonucu olduğunu görür. İddiasında bulundu. Temel olarak da mağdumdan başladı, mağdum şeyimiz midir, deyin midir diye. Sonra, bilgi sıfatların hadis olması ve bu sıfatların kabul edilmemesinden ilerledi. Allah irade etmediyse, alem nasıl yaratıldı? İrade diye bir sıfat yoksa, alem nasıl yaratıldı diye ilerledi. Sonra alem, muhtezliğe göre birleşme ve ayrılmadan, ortadan kalkma ve yerinde durmadan hali kalmaz. Âlem dediği şey, birleşme olur, ayrılma olur, yani hareket, sükun. E, ortadan kalkma ve yerinde durma, halileri âlemde devam eder. Bu haller, haller dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Birleşme, ayrılma, ortadan kalkma, yerinde durma, hareket. Yani bu haller, Allah'tan başkası ile var olabilir. Tıpkı gemilerin, binaların, yazının ve başka yüzlerin, Allah'tan başkası sayesinde birleştiği ve ayrıldığı gibi. Yine güneş ve ayın akışı, insanların hareketleri ve duranlığı gibi. Alemde zaten arazlar ve cisimler günden ibarettir. Bunlar da hem Allah hem de yaratıklar sayesinde var olabilen bir bütündür. Dolayısıyla alem hem Allah hem de yaratıklar sayesinde var olabilen bir bütündür. Buna göre alem birden fazla fail sebebiyle var olan bir bütündür. Nitekim zındıklar alemin varlığının ilkesinin iki olduğunu, tabiatçılar ve yıldızcılar ise ikiden fazla olduğunu söyler. Nitekim zındıklar alemin varlığının ilkesinin iki olduğunu, işte e, ailenin karanlık, iyi kötü olduğunu, tabiatçılar ve yıldızcılar ise ikiden fazla olduğunu, yani işte e, ayırt bu alemiyet, bu akıllar, veya tabiatçıların düşünülüğü gibi her bir tabiat olduğunu söyler. Burada e, aşağı doğru ayrıntısı gelecek. Temel iddiane, ne? diyor ki, e, alem tanımlarsak, bu tezireye göre tanımlarsak, birleşme, ayrılma, ortadan kalkma, yerinde bulunma halleri olan şeydir. Alem değişikliğe maruz kalan şeydir. Bu haller, Muhtizliğe göre Allah'tan başkası ile var olabilir. Tıpkı gemilerin, binaları, yazının, başka şeylerin, bizlerin Allah'tan başkası sayesinde birleştiği ayrıldığı gibi. Şimdi buraya neyi kastediyor muhabbet Yani insan e, fiillerinin faizidir, talikatır, görüşüyor. Oraya atfederek işte yazı yazılıyor, yazıyı İnsan yazıyor, işte Allah'la bağlantısı yok. Yani başka şeyler, insanın yaptığı şeyler var, Allah'la bağlantısı yok. Oraya atfederek Allah'tan başkası ile var olabilir. Tıpkı gemilerin, binaların, yazının, başka şeylerin, yüzlerin Allah'tan başkası sayesinde birleştiği ayrıldığı gibi. Yine güneş ve ayın akışı, insanların hareketleri, bu daşkı söyledi, insanların hareketleri. Ne durağına gibi. Yani bunlarda da Allah'ın e, müdahalesi yoktur muhtemelen anlayışına göre. Alem de zaten araziler ve cisimler türünde ibarettir. Bunlar da hem Allah hem de yaratıklar sayesinde var olabilen bir bütündür. Dolayısıyla alem hem Allah hem de yaratıklar sayesinde var olabilen bir bütündür. Buna göre alem birden fazla faiz sevdiğiyle var olan bir bütündür. Bunun zıt anlayış ne? Muhatörü sınıf Alemde tek yaratıcı, tek hakiki fail vardır, Allah'tır. Oysa e, mutezile insan kendi fiillerinin faiz kadar diyerek Allah'ın dışında iki muhteşem faizli kabul etti. Bu aynı düşünce iki e, tanrı kabul eden büyük e, kötülük muhteşemlerin veya tabiatçıları veya yüzyıl narakopanların e, anlayışına benzer. Bunu temelden görecek. Yüce övgüye layık olan Allah muhteşemlerin görüşüne göre varlığa getirmesine ve kıdemine alemden başka bir hücret getirmemiştir. Yine o başkasının yaratması olan arazlar ile kendisinin yaratması olan arazları ayırmamıştır. Çünkü birleşme ve ortadan kaybolma gibi arazlar bazen duyuda vardır ama birleştirilirse ve hareket görünmez. Bunlar kendileri sebebiyle de değil, görünmese dahi bir başkası sebebiyle meydana geliyor olabilirler. Çünkü o görünmeyen başkası, o görünen kısmın benzeridir. Bu da sinevi yeni ve tabiatçıların sözüne ve görüşüne benzer. Eşya, onlar yani tabiatlar ve ışık karanlık, sinevi ışık karanlık tabiatçılarda eşyanın tabi halleri sayesinde var olur. Ve bu oluş onlardan herhangi biri kendi yarattığını başkaların içinde ayırmak için bir delil ikame etmek için gerçekleştirir. Bu da acizliğin verifesidir. Allah'ın alemin tamamının kendisi sayesinde var olduğuna delil olarak zikrettiği anlam şu ayette ifade edilir. Aksi takdirde her tane kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilirdi. Ayeti vardır. Ancak Mu'tezve'ye göre Allah Teala da kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilmemiştir. Çünkü onlara kendine ait olduklarını gösteren bir belirti koymamıştır. Burada da üzeri örtü şekilde açık şekilde Mu'tezve'yi eriştirdim. Bunda. Allah her yarattığı şeye kendisini gösteren işaretle koymuştur. Her varlığa baktığımız anda, daha önce geçmişti, sonradan yaratıldığı, onu yaratan bir e, e, fahili olduğu, onun bir olduğu anlaşılabilir. Ama mutezile anlayışına göre, varlıklar Allah'a ihtiyaç duymadan e, başka fahiller sözüyle ortaya çıkabilir. Hatta o varlıklarda e, kendilerini ortaya çıkartan işaretleri, belirtileri yoktur. Muğda böyle düşünüyor. Oysa ayet böyle söylemiyor e, diye eleştiride getirdi. Bakalım ayrıntısı nasıl. Sonra küçük cisimlerin daha fazla, küçük cisimlerin daha fazla görülemeyecek kadar küçük cüzdere ayrıldığını tahvir edersek, doğru yerden misiniz, 109, 110. Şimdi ilk paragrafta, varlığa gelişte Allah'ın dışında başka failler sebebiyle olabilir mi, olamaz mı üzerinden ilerledi. Olduğu görüşünün üzeri sürdü, yani ışık karanlık gibi, iyi şeyler ışıklar kırıyor, karanlıkta meydana geliyor diyenler var. Tabiatlar, her varlık kendi tabiatıyla yaratır, yapar diyenler var. Onlar söyledikten sonra, Sonra küçük cisimlerin daha fazla gönlemmeyecek kadar küçük düzlere ayrılığını pa edersek küçük cisimlerin daha fazla gönmeyecek kadar küçük düzlere ayrıldığını dahil edersek onları hisle algılayıp akla yetmek imkansız olur. Bu küçük cisimler cevherlerin incelik ve karınlıkları ölçüsünde Allah'tan başkası tarafından birleştirilebilirler. Böylece cisimlerin elde edilmesine ilişkin Allah'ın hücretleri bir başkasının duyunu olabilir ve Allah insanlara alemin kendisinin eseri olduğunu bilmelerini sağlayacak bir açıklamama yapmamış olur. Alemin onlara duyularıyla algılattığı kısımlarında alemin bir başkasından var olma ihtimali imkanını ortadan kaldıracak ve kendisinden varlığa geldiğini ispatlayacak delilleri onlara açıklamamış olur. Alemin insanlardan gizli tuttuğu kısmında durum acaba nasıldır? Burada itiraz etli şey ne? Tabut Tevk Tevhid'in başına hatırlarsanız, her varlık üç şeyi işaret eder demişti. Bir, kendisinden sonradan yanıt olduğu, ki kendisinin bir faili olduğu, bu failin bir olduğuna işaret eder. bunu işaretleri vardır demişti. Şimdi oraya atıfla diyor ki, bu dediği görüşlere kabul dersek o zaman e, küçük varlıklarda, gördüğüm varlıklarda, verilmeyenlerde e, Allah'ın işareti olan o deliller, olmadığını kabul etmemiz gerekir. O zaman biz, gözümüzde gördüğümüz şeylerde Allah'ın e, fail olan delillerini görmüyorsak, alemin gizli karan kısımlarında, işte yerin altında, oktanışlarında, göremediğimiz yerlerdeki e, Allah'ın failliğini nasıl anlayacağız? Böylece Allah hiçbirinin filmin, kendi filmine bir belirti, işaret koymaması yönünden yeni ve diğerlerinin kozmolojisindeki zikrettiğimiz ilişkilere benzemiş olur. Yani eğer Allah'ın yarattığı şeylere bir belirli bir işaret e, koymadığını kabul edersek o zaman Senemiyye'nin yani e, müdürsi anlayışındaki ilk kötü anlayışların veya e, işte Ay-ı Teala'nın, İsmail'in veya Yinefra anlayışlarındaki o kozmolojilerdeki ilkelere benzemiş olur. Çünkü bir kütlük herhangi bir biri için iyi olabilir. Tabiatların kendisine dayandığı sıcaklık, soğukluk gibi ceherlerde de durum aynıdır. Gezegenlerde de böyledir. Şimdi kendi görüşü gelecek. Burada ne bekliyoruz? Alemin her yüzünde Allah'ın varlığına, birliğine işaret vardır. Bunu temellendirilmesini bekliyoruz şimdi. Ebu Masul şöyle demiştir. Tevhid ehli Sineviye'nin öğretisini iki açıklamayla reddetmiştir. Yani iyi, kötülük, tanrısı şeklinde ikili yaratma anlayışını tevhid ehli reddetmiştir. Bir, ikisinden her biri diğerine yapacağı şeyden alıp koyar ve engeller ve yine ikisinden her biri diğerinin bilmediği şeyi yapabilir. Yani i̇ki farklı yaratıcı güç düşünecek. Bunlar birbirlerine yaratmaktan engeller, alıkoyar. ikisinden her biri diğerinin bilmediği şeyi yapabilir. Onlar bunu kabul ederse her ikisini veya ikisinden birini bilgisiz saymış olur. Bunu kabul etmezlerse ikisi de aciz saymış olur. Cahillik ve acizlik ise bu diye geçersiz kılar. İkincisi de birinin var kırmak istediğini diğeri yok etmek ister ve ikisi çelişik gelişiyor. O halde varlık sadece birinin var olduğuna gelenebilir. Yani i̇ki tanrı olduğunu, iki yaratıcı güç olduğunu kabul etmek, her halde her ikisinden birinin zayıf olmasını gerektirir veya çatışmasına gerektirir. Bu da sadece bir e, yaratıcı olduğunu eder Sonra muhteşemlerin diğer görüşüne göre, Allah'ın olacağını bildiği şeylerin dışında bir fiile güç yetirebilir. Muhtazeve anlayışına göre kul, Allah'ın olacağını bildiği şeylerin dışında bir fiile hücret edebilir. Çünkü Allah'ın ilminde kadir olan kimse mümür olabilir. Kulun iman etmesinin gerçekleşmesi ise onun ilminin dışına çıkmasıdır. Bu da kula fiili Allah'tan gizleyebilmek kuvveti verir. Sonra da bu yaklaşım güya onun birliğini nefretmez. Aynı durum bir başka ilah olduğunda da söz konusudur. Bunu anlatıyorum ki muhtezlerinin öğretisinin gerçekte zındıkların öğretisi olduğu bilinsin. Çünkü tevhidi ispatlayan şey iki öğretiyi de yani muhtezlerin ve zındıkların öğretisini naks şeydir. Burada nereye atıf yaptı? Atıf yaptığı şey gene insanın kendi fiilinin yaratıcısıdır. Kendi fiilinde Allah'a muhtaç değildir görüşleri. Eğer insan e, yaptığı fiil Allah'a muhtaç değilse, o zaman e, Allah'ın önceden her şeyi bilmesinin bir anlamı kalmaz. E, Mühim olan kâfi, kâfi olan mühimi gibi farklı şeyleri yapabilirler. O zaman e, kendi kendine hareket eden, bağımsız bir varlık ortaya çıkmış olur. O zaman tevhid diye bir şey kalmaz. Bu zımbıklara söylediği görüştür. Muhteşeminki de yani her bir insanı, ayrı bir Allah'tan bağımsız bir şey yaratıcı yapacak olarak düşünmeler sebebiyle zındıkların öğresine benzer diye eleştirdi. Tehid ehlinin ikinci açıklaması şudur. Mutezile kula Allah'ın bütün tedbirini dolaylı eylemler, tevekkül, tevevvül, uzaklaştırma ve cehennemi dolduracağım ayetindeki vaidi azap uzaklaştırma uzaklaştırmaya ispet eder. Yine aynı şeye geldi. O görüşü İnsan, iyiliğinde Allah muhtaç değildir. İyilik ve erkeklik yaparken, gene o, o görüşün eleştirisi kapsamında, mutezile kula, Allah'ın bütün tedbirini dolaylı eylemden uzaklaştırma ve cehennemi dolduracağın ayetindeki vaidi uzaklaştırma gücü ispet eder. Ayrıca onlar, bütün kafirlerin ve iblislerin fiilinin Allah'ın olmasını istemediği şekilde gerçekleştiğini kabul eder. Hatta Allah onların fiilinin olmamasını ister ve onları engellemek için hazinelerindeki her şeyi harcar. Hatta bu çabasında rahvızlıklarını yapmak size dahi kopamaz. Muhtezile bütün bunlara söylerken Allah'ın varlığını kabul etmeyi imkansız görmez. Yarattıkları onun ilmindeki şekil üzere oluşur ve var olur. Aynı durum alemin içinde de geçerlidir. Bu sana anlattıklarım Muhtezile'nin öğreticilerin Müslümanların değil Dehlilerin Zındıkların öğretisi doğdğunu açıkça göstermektedir. O sana anlattıkları bu telden öğretisinin istimandan değil, değerlerin zındıkların öğretisinin doğruğu açıkça göstermektedir. Zındıkların öğretisi şöyledir. Alem iki failden değildir. Bu ikisinden birinin diğerinin üzerinde yaratması tek bir kudreti yoktur. Her biri diğerinin güç yeteneceği bir kürtlük ve iyilik fiiline sahiptir. Meclisilerin öğretisi böyledir. Burada dikkat edin. Hep ikiye vurgu yapıyor. İkiye vurgu yapmasının sebebi ne? Sebebi muhtemelenin düşünce diye insanın Allah dışında e, iyiline yükletilmiş olması, Allah'a muhtaç olmaması, kendini bu anlamda fiiline salika demelerek buna göre Allah'a muhtaç olmaksızın yapabilir, edebilir, iyi yapabilir, kübrik yapabilir. Allah'a muhtaçlığı yoktur. Bu anlayışı mecusilerin anlayışına, cümdüklerin anlayışına benzetiyor. Alem, onlara göre iki faili var. Oysa ee, muhtaçlı anlayışında fail, her bir insan sayesinde fail oluyor diye karşılıklı. Muhtaçlıların öğretisine göre kulun bir tür siyle güdüyedir ve bu fiil kesittir kazanmadır. Mâbûd'un da bir tür fiili vardır ve bu fiil icattır, Allah'ın Kulun fiili üzerinde kudreti ve yaratması yoktur. Kulun da Allah'ın fiili üzerinde yoktur. İşte buralar altını çizelim. Hemen açmanın kısım işte. Nedir? E, Buğut ödülü göre kulun bir tür fiile gücü yeter. Herkes yani Kendi yani fiili vardır, kesin vardır. Mâbûd'un da bir tür fiili vardır bu fiiline icat var Allah'ın kulun fiili üzerinde kudreti yaratması yoktur. Yani insanın yaptığı üzerinde, üzerinde Allah'ın kudreti yaratması yoktur. Kulun da Allah'ın fiili üzerinde bir etkisi yoktur. Bu iki şey yani kazanma ve var etme, kesb ve icat üzerinde Adem-i seyreder. Yani Allah incat eder alemi ama alemde eee Allah'a muhtaç olma, olmayacak şekilde icraatı bulmak insandır. Muhtezi bulunma bununla, yani kazanma var ettiğinde gerçekte zikrettiğim zımbıtlara benzemiştir. Ne? Niye? Şuradaki cümle Allah'ın kulun fiili üzerinde kudreti yaratması yoktur. İnsan yaptığı ilbiyatlık üzerinde Allah'ın yaratması yoktur. Demeleri sevgilimle bu fiil Zıldıkların, yani meclislerin, birden fazla tarih ve sahip olanların görüşlerine benzer. Mu'tezelenin öğretisi daha da çiftindir. Zira bu öğretiden hareketle kulun duranlık ve hareketi üzerinde bir kudret kabul etmişlerdir. Allah kulu hareket ve duranlığa güç kıldığında kendisinden bu kudret gidip kaybolur. Oysa senevi yeni iki failden birini, Diğerini güçlü kırmak suretiyle güçten yoksulluk kıldığını görmüyoruz. Böylece sineviye nezdinde kendisine rububiyeti nisbet edeceği faildeki kudret anlamı, muhtezire nezdindeki ilahi kudret anlamından kendi, başında, kendi başına var olmaya da helayiptir. Bu da Allah'tan zatıyla var olmak kudretini givermek demektir ki en çiftli sözdür, iddiadır. Buradaki kastettiği bir şey Meclusi anlayışını düşünelim. İyilik kendi alanında icraatta bulunuyor, Kötülük kendi alanında icraatta bulunuyor, Ama icraat yapma güçleri var. Oysa diyor mutezile Allah insanı görende tasarrufta bulunamaz. İnsan kendi bilimi kendisi yapar dediği için Allah'ın tasarruf gücünü engellemiştir. Zarartmıştır. Bu muhteziyle iddiasından daha çirkindir, daha kötüdür. İkincisi muteze yalanıdır. Çünkü mutezile kulun, yani kulun fiili türünde yaratıcıya nispet ettiği her şeyi var kabul eder. Ama Allah'ın yaratma fiilinden dolayı kendisiyle tanındığı uluhiyet ismini kula nispet etmez. Yaratıcı isim de böyledir. Yani o da kula nispet etmezler. Burada da mutezile yalancılıkla yıkan ediyor. Sebebi ne? Çünkü mutezile kulun fiili türünde yaratıcıya nispet ettiği her şeyi var kabul eder. Ama Allah'ın yaratma fiilinden dolayı kendisiyle tanımdığı uluhiyet ismini kullan nispet etmez. Şimdi Allah e, var ediyor, Allah'a yaratıcı diyoruz ama insan da var ediyor kendi fiilini ama insana yaratıcı ismini vermiyor. Diğer taraftan e, Allah gibi kudret kullanıyor, Allah'a uluhiyet adı veriliyor, kula vermiyor. Bu açıdan e, söyledikleri şey... Kul yaratıcıdır, sonucunda çıkıyor. bunu da açıkta söylemedikleri cengere yalancılık yapmış olurlar, diyor. Mu'tezile kulun fiili türünde yaratıcıya nispet ettiği her şeyi var kıldır, der. Ama Allah'ın yaratma fiilinden dolayı kendisiyle tanımdığı uluhiyet ismini kula etmez. Yani Mu'tezile söylediği, kula verdiği bu güç ve yetki sebebiyle uluhiyet ismini de vermeleri gerekirdi. Yaratıcı ismi de benzer şekilde vermeleri gerekirdi. Vermeleri gerekirken, söylemeleri gerekti bunu söylemediler ama görüşleri bu kapıya çıkıyor. Neticede yalancıdırlar. Ayrıca Mutezile Kadir kulun kudretinin mertebesini Allah'ın kudretinin yukarısına çıkarır. Çünkü şöyle der. İkinci iddiası da şu. Mutezile kulda bir yanıtla kendi fiilini yapma kudreti var. Bu kudretin mertebesini bütün mertebesini Allah'ın kudretinin daha üstüne çıkarır. Çünkü şu öyle söyler: Allah kudretin nitelemesine rağmen vaad ettiğini yapmaya ve yapılması verilen sözü yerine getirmek demek olan şeyi yapmaya güç yetiremez. Örneğin Allah kullarına yaşam süreleri ve rızıklarını takdir eder. Sonra bir kul gelir, ve onlardan bir müddetini tamamlamadan, vaadini yerine getirmeden, kudreti var olmaya devam ederken öldürür. Yani 85 yaş ecel diye düşündü. Birisi geldi 30 yaşında öldürdü. Kulu öldürür. Allah Teala da bu kulu kudretten engellenmeden tamamlamak istediği bu eyleminden alıp koyamaz. Böylece kulun kudreti daha büyük ve iradesi daha geçerlidir. Rabbimiz bu nitelemeden yüce ve uğrudur. Burada da yine yani aynı noktada verdiği örnek ecel. Veya katil meselesi, insan yaptığı fiillerinde Allah muhtaç değildir. Muhtaç değil demeleri, Allah gibi bir halık kabul etmeleri anlamına gelir. Bu meclisilerden daha kötüdür dedi. İkinci olarak bu anlayışları, yani kula Allah'a muhtaç olmayan bağımsızlık güç vermeleri, Allah'ın kudretinin üstüne çıkartmak anlamına gelir. Çünkü o kişi... Allah'ın takdir ettiği ömrü bulunan bir kişiye gidip öldürdüğü zaman onun ecelini öne almış oluyor. Muhtezli anlayışına göre. Bu durumda Allah onu engelleyemiyor. O kişiye belli bir ecel takdir ettiği halde. Dolayısıyla burada Allah'tan daha üst bir noktaya çıkartmak anlamına gelir. Allah da bundan yücedir, vurulur. E, Seneviye ışığın fayda sağlamaya ve karanlığın kötülüğünü kendi cevherinden uzaklaştırmaya çalışırken karanlığa esir düştüğünü ve onun boyunduruğu altına girdiğini iddia eder. Işık karanlık meselesinde senedir e, Nur'un ışığın fayda sağlamaya ve karanlığın kötülüğünü kendi cevherinden uzaklaştırmaya çalışırken karanlığa esir düştüğünü ve onun boynlandırığı altına girdiğini iddia eder. Karışmanın başlangıcını karanlıktan başlatanlara göre karanlıkta verilir. Dolayısıyla hem ışık hem de karanlık hata etmiştir. Birer ikisinin de fiili istediklerinin aksi şeklinde sonuçlanmış ve her biri bir yönden diğeri sayesinde var olmuştur. Dolayısıyla sineviler ışığın hata, bilgisizlik ve güçsüzlükle nitelendiğini söylemek zorunda kalmışlardır. Işık hatalı olmakla nitelenir çünkü akıbeti sonu kendisinin istediği gibi olmamıştır. Bilgisizlikle nitelenir çünkü düşmanının boyunduruğu altına kalacağını bilememiştir. Güçsüzlükle nitelenir çünkü kendini kurtarma ve yönetme çabası içinde olmasına karşı bunu başaramamıştır. Muhtezibe de benzer şekilde konuşur. Allah kâbire veya bir başkasına ancak kendisine itaat etmesi için güç vermiştir. Herkesi ancak kendisine şükresin diye mülki sahibi yapmıştır. Herkesi ancak kendisine boyun eğsin diye yaratmıştır. O böyle ister ve yaptığını bunun için yapmıştır. Ondan bunun dışında bir şey sahibi olsaydı sefih ve zalim olurdu. Sonra düşmanlarına bütün bu verdiği şeylerle istediği gerçekleşmemiştir. Onun hataları vardır. O bilinen hata işin onun dilediği gibi çıkmamasıdır. Sonra kul yaptığı takdirde Allah'ın dininin dışında kılacak olan fiile güç yetirebilmektedir. Sonrasında sabit olan fiil, Allah'ın ondan men edemediği fiildir. Böylece Mu'tezidenin bu görüşü Kötülenecek bütün yönleriyle senevilere benzemeyi gerektirmiştir. Burada da yine aynı noktaya dönüp dolaştım. İyilik-kötülük arasındaki mücadelede ikisi neticede birbirine karıştığı için dünyada iyilik-kötülük karışmış oluyor. İyilik kötülüğü engelleyemiyor, kötülük iyiliği engelleyemiyor. Neticede ikisi de zafiyet göstermiş oluyor. Aynen bunun gibi Muhteşemlerin görüşü benimsenirse Allah ilmi kudreti olduğu halde kötülüğü engelleyemiyor. İnsanın yaptığı şeyi engelleyemiyor, sonra çıkar. Dolayısıyla Muhterem e, bu görüşü Senebilerin görüşüne benzerdir diyor. Anladın mı? Burayı okuyup bitirelim. Ebu Mansur şöyle demiştir: zındıklar bir şeyin yoktan var olabileceği görüşünü inkar etmiştir. Çünkü böyle bir şeyi ve tasavvur etmek mümkün değildir. Müşebbih de Allah'ın cisim olduğunu söylerken aynı gerekçeye dayanır. Yukarıda geçmişte zıngıtlar diye atfettiği grupta başta bir madde vardı. Kıymet diyelim, eyyula diyelim. Bir şey vardı. O var olan şey görünüyor oldu. Yoktan var olabileceğini kabul etmemişler. Çünkü böyle bir şeyi vehimde tasavvur etmek mümkün değildir demişler. Yokluğu tasavvur edem edemiyoruz diye düşünmüşler. Müsebbih'e de aynı şeyden yola çıkarak Allah'ın cisim olduğunu söylerken aynı gerekçeye dayanıyor. Yani cisim olmayan bir varlık nasıl olabilir diye aynı rehmede yanarak karşı çıkmış. Mu'tezile de kulların fiilinin yaratılmasını inkar eder. Çünkü böyle bir şey akılda yer almaz ve vehimde tevhüm edilmez. Altınçıcı Cemciye burası Mu'tezile kulların fiilinin yaratılmasını inkar eder. Yani kul fiilini Allah yapmadı, yaratmadı. Kul kendi fiilini, güç yetilir, Allah'a muhtaç değildir. Dönüp dolaşıp bu görüşü eleştiriyor muhtemeli. Muhtedile de kulların fiilinin yaratılmasına inkar eder. Çünkü böyle bir şey akılda yer almaz, himde tevehüm edilmez kaderiye muhtaçıyla Allah'ın güç getirdiği en iyi yapmaktan geri durmadığını söyler. Zındıklar da Allah'ın en iyiyi yaptığını ve kötülüğün yaratıcısının başkası olduğunu söyler. Benzer şekilde kaderiye Allah'ın var olan hiçbir kötü şeye güç yetinemeyeceğini, bütün kötülüklerin kullanı fiil olduğunu söyler. İşte zındıklar bir atık yaptığı, işte meviusilerin iyilik tanısı, ayrı kötülük tanısı, ayrılma e, görüşleri gibi iyilik tanısı, iyilik tanısı, kötülük tanısı, kötülükler yaratıyor demeleri gibi benzer şekilde Mu'tezide de Allah sahibi iyilikler yarattı, kötülükleri kulağa artır, kötülükleri kul yaratır dediği için yine onlara benzer. Mu'tezide şöyle söyler, Allah hiç kimseye kötülük ilişmesini ve hiç kimseden kötülük çıkmasını istemez. Ama şeytan ister. Sonra kötülük meydana gelir. Her ne kadar kötülük Allah'ın istediği şey değilse de. Sındıklar da benzer şekilde Allah kötülüğü istemese de kötülüğün şeytandan ve kötülüğün yaratıcısından meydana geldiğini söyler. Döndük dolaştık. Burayı bitirirken Cibril hadisindeki şeyi söyleyip bitirmiş olalım. Cibril hadisinde biliyorsunuz iman tanımlanır ki Allah'a meleklerine kitaplarına ahiret geçtikten sonra kadere, ve meşerinin Allah'tan olduğuna diye bitiyor. Şimdi bu peygamberimizin kader tanımıdır diyebiliriz. Sahabelere kaderi öğretirken iyiliği de, kötülüğü de yaratan Allah'tır. Bu kaderdir diye öğretiyor hadiste. Demek ki de o dönemde yani Kur'an'ın ürettiği yıllarda İmam Hatice'nin dönemine gelinceye kadar o 300-500 sene içinde insanların aklında bunlar var. İyiliği yaratan iyilik tanısı, kötülüğü yaratan kötülük tanısı gibi meclisler içinde, orteografide bir ayrım var. Ee, buna Karşı cevap olarak peygamberimiz birleştiriyor. İyiliği de Allah yarattı, kötülüğü de Allah yarattı diye. Maturuzi burada bu ilkeye aykırı davranmaları sebebiyle muhteziliği eleştiriyor. Siz e, iyiliğin yaratıcısını Allah olarak görüp kötülükleri kula atfetmeniz, bunun fiilini kendisini yaptığını söylemeniz, kul fiilini yaparken Allah'a muhtaç değil, kendisi istediği gibi yapar demeniz, Allah'ın dışında başka fail kabul etmek, her bir insanın bir faiz kabul etmek, yaratıcı kabul etmek, Allah'ın yaratma, gücünü sınırlamak anlamına gelir diye bulunuyor Burada yaptığı şey, benzetti. Yani görüşleri benzetti. Meclusilere benzetti. İsmaililere benzetti. Yine Eflatuncu Aminç'e benzetti. E, Gehriyle bir atık yaptığı eserî gruplara benzetti. neticesinde burayı okuduğumda da, yine Mahfud'un kafasında, Mutezile görüşünü savunanlar, Meclisilerden daha kötü. Çünkü Meclisiler iki tane kabul etmişler en azından. İyilikler, iyilik, kötü kötülük. Ama Muğtazilerin bu anlayışına göre, her bir insan bir tanrı gibi düşündükleri için, mutezile Ebu Muğafur Mahfiz, Muğafurcu'nun bakış açtığına göre, Meclisilerden daha kötü. O yüzden buradaki rivayede de atıp yaptı. Aynı sefede gelmiştim. E, Kaderi'ye bu ümmetin mecliseleriyle bir adı yapmıştı. Normalde bu kelami konularda e, böyle rivayeten kullanılmaması gerekir. E, sahih diye bakılırsa bakılsa, 108 nerede geçiyor? Bu rivayet çeşitli hadis-i vardır. Ebu Davud Sünet, Ahmet bin Hanbeli İbn-i Madi Sehavi, Mekasül e, Görüldüğü gibi e, Buhari, Müslem gibi sahih açısından daha güvenilir, itibar edilir yok. Normalde hiç kullanılmaması gerekirdi. Ama tam e, yeri geldiği için normalde ödümünü kullanmış oldu. Dolayısıyla e, genel bir ilke işte hadisler veya hadisler intikatta delil olmaz derken kelamcılar kullanmaz anlamında söylemiyor. Kelamcılar e, aha hadisleri kullanarak birini tekbir etmekte kullanmaz. Bu kast ediliyor. Ama bu da görüldüğü gibi bu rivayet peygamberimizin duygatlarından dökülmemiş olabilir rivayet açısından ama yeri geldiği için matörde bunu kullandı tamamen görüşleri benzetti